Allahümme salli ve sellim ve bergala seyyidina Muhammedin ve ala alihi alede in'amillahi ve iftali rahim Bismillahirrahmanirrahim İnsanoğluna ruh, nefh ilahi ve dahi nefs takdir edildi. Hz. Adem Efendimiz'e bundan çok daha ötesi Nuru u Muhammedi takdim edilecek. Zira Rasulü Kibre aleyhissalatü vesselamın hayatının yolculuğuna çıkıyoruz. Onun ilk anında Nuru u Muhammedi'den bir insanı geçiş sürecini yaşayacağız. Bugün bu hakikati ifade etmeye çalışacağız. Altı parmak peygamberler tarihinde bu anı anlatan incelikli bir söz var. Yüce Allah bir gün boşluklarda dolaşan nura ey nur diye buyruk verdi diyor altı parmak peygamberler tarihi. Adem'in alnına gir. Hz. Adem bu tam da nefay-ı ilahi ruh ve nefsin kendisine takdir edildiği zaman diliminde hafif hafif gözlerini açmak üzere iken kendi alnının üzerinde bir ışık parıltısı gördü. Bu insan olunun yeryüzünde ilk gözüyle gördüğü temel şeylerden biri olarak ifade edilebiliriz. Çocuklar da anne karınlarından ilk doğdukları anda önce büyük bir ışık görürler. Sonra bu ışık hüzmesi yavaş yavaş sönmeye başlar. Etrafındaki varlıkları, etrafındaki cisimleri kabaca görmeye başlarlar. Hep büyüklerimi söyler, belli bir vakitten sonra yavaş yavaş gözleri dünyaya verir. Hatta bu aşamalar için bu bir sabidir, melekleri görmektedir, melekleri gördüğü için gülmektedir denir. Çok da abartılı bir cümle değildir. Çünkü insanın gördüğü o gözün ilk ışık hali ve ışıkla tabirca caizse abdest almış olması gözlerinin o ışıkla, Ferinin daha açılmaması, o ferin verdiği etkiyle yavaş yavaş dünyaya alışacağı döneme kadar çevresindeki varlıkları henüz tam olarak birbirinden ayırt edemez bir seviyededir. Yine ayrı bir kitap konusu. Hz. Adem Efendimiz bu muhteşem bir ışığı gördüler gözleri kamaşırcasına. Ama ışık renkler alışmaya başladı, renkler almaya başladı altı parmak peygamberler halinde boşlukta dolaşan nurdan kasdiyet Allahu Zülcelal'in zaten Hazreti Adem Efendimizi yaratım sürecinde nuru Muhammedinin o sancağından o kandilinden bir hükmün takdiri üzerine bina olduğunu bize göstermiş oluyor. Yani Allahu Zülcelal zaten bunu takdir etmiş. Şimdi takdim edecek. Dolayısıyla boşlukta dolaşması bütün varlık ve mevcudatın bu nurdan olduğuna hem delil hem de Allahu u Zülcelal'in bunu takdir ettiğine izahattır. Yine siyerine bir Nebi yolculuğunda böylece parçalarda birleşince hep söylediğimiz gibi diğer kitaplardaki alimlerimizin yazmış olduğu ibarelerde birer boşluk oluşturmayıp birbirini tamamladığını da görmüş oluyoruz. Bu futrat da buna vesile oluyor elhamdülillah. Hazreti Ali'm efendimiz onu yüceleyen sesler işitmeye başladı. Çünkü nuru Muhammed'i aşağıya inmeye başladığında yavaş yavaş küçülmesi ama küçüldüğü kadar da ışığının büyüme sahası olmuştu. Bu büyük bir ışık. Çevrede var olan muhteşem kokuların gelmesi için farklı fraksiyonlar yaymaya başladı. Farklı frekanslarda dalgalanmalar. Yeşiller, kırmızılar, pembeler. Sanki bir kelebek kanadının çırpınması gibi bütün alimler. Yerde, aynalardan yansıyan ışıklar pırıl pırıl etrafı sarmış. Bu sarmaş dolaş bir hal, Hz. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselamın başucunda bulunduğu şeytanın yakinen takip ettiği hatta nuru Muhammedi görünce bir anda sinirlerinin gerilmesi ve sırtını dönmesiyle bir süreç yaşıyoruz. Aslında Hz. Adem'e secde etmeyişinin pek çok unsuru var. Birkaç ders sonra anlatacağız. İnşallah. Bu müthiş sesler Hz. Adem Efendimiz'in kulağından girmeye başladı. Bu kulağından girmeye başlarken kokuları almaya başladı. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'in yeryüzünde önce Gözlerinin göz kapaklarının açıldığını, önce şehadet parmağı oynuyor, kolları oynuyor, sonra göz kapağı açılıyor, ardından gözünün açılmasının birkaç an sonrasında, belki birkaç saniye sonrasında kulaklarında sesleri işitmeye başlıyor, tam bu sesleri anlamaya çalışırken çok güzel kokularla kendine gelmeye başlıyor. Bu sözler... Bir tanışma faslının sonuna denk gelmektedir ki o da Hazreti Adem ile Cenab-ı Allah'ın görüşmesinin ilişiğindedir. Onu yarın inşallah ifade edeceğiz. Şimdi Allah Resulü'nün nuru Hazreti Adem Efendimizin alnında e, karşıdan baktığımızda ya da insanın kendi sol şakanın, kaşının ortaya doğru olan kısmına, Denk gelir bugün de çok önemli bir akapunktur noktasıdır aynı zamanda ama nur Muhammed'i kimler taşıyor biliyorsunuz ki Allah Resulüne kadar ki kendi nesebinden olan zatlar taşıyor Mesela ondan önce Hz. Abdullah Efendimiz taşıyor dolayısıyla bir nesep üzerinden geliyor bu nur her bir insanda yok Sadece Allah Resulüne kadar Vücutlarda taşınıyor Neden diyecek olursanız Yeryüzünün nuru Muhammediye ihtiyacı var İnsanlar Yeryüzündeki o nuru Muhammedi Gelene kadar ki enerjiyle Ondan sonra da onun kanından Bütün dünyaya yayılmış olan Bugün seyit ve seydelerin üzerindeki Enerjiyle pek çok şeye Hasıl oluyorlar Yine bir başka konu Efendim bu oluşum evrelerinin de tetiklenmesine vesile olur. Hangi oluşum evreleri diyecek olursanız, nurun hasıl olmasıyla beraber bilmek geldi. Niye? Biraz önce dedik ya, Hz. Adem Efendimiz ilk defa görüyor, ilk defa duyuyor ve ilk defa koku alıyor. Ve bütün bunları anlamlandırmaya başlıyor. Öyleyse bu anlamın insan vücudunda bir karşılığı var ki, Nuru Muhammedi ile bütün oluyor. Herkeste nur Muhammedi yok ama, İnsana nur hasıl olmuş ya bir kere kanında, toprağında, bedeninde mutlak surette onun etkisini taşıyor. Sonuçta atamız olan Hz. Adem Efendimiz Nur-u Muhammedi'yi taşımış. Onun vücudunda var olan bir etki mutlak surette bütün insanlara yayılmış oluyor. Ama dediğim gibi Nur-u Muhammedi sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin pak ve tertemiz ceddinden adım adım kendisine ulaştırılıyor. Şimdi vücudumuzda Hazreti Adem Efendimizin daha doğrusu vücudunda 3 husus oldu. Biri ruhani, biri nefsani, bir de nurani. Bu nuru Muhammedi ama insanda var olan da çektiği zikirler söylediği özellikle nurani veya yaptığı günahlarla karanlığa atfedilmiş olan nefsaniyetin getirmiş olduğu şeytani etki. Dolayısıyla nurani olanın karşısında da bir şeytaniyet olduğunu unutmamak gerekiyor. Ruhani olan bilgi nurun varlığına delil, nefsani olan bilgi aklın delili, nurani olan bilgi ise temkinin delilidir. Dolayısıyla insan bir hakikat ve hikmeti bina ederken akıl, nur ve temkin üzere olmadıkça Gerçek bir hikmet ve hakikate ermesi mümkün değildir. Aklıyla bir şeyi bilmek ona yeterli ve kafi gelmez. Çünkü nefsinden oluşmuş olan bu etki sonrasında onu kendisinin üstün görmesine vesile olabilir Allah korusun. Ama burada bir nur gerekir ki doğru ile yanlışı ayırt edebilsin. Bu ruha temkin edilmiştir ve ruhani bir bilgidir. Ancak bir temkin gerekir. Temkin ise... Aklın nur ile doğruyu yanlış ayırt ederken doğrunun daha doğrusu yanlışa götürebilecek olanların da varlığının bilgisi içindir. İşte tam da bu bilgi için söyleyebileceğimiz şey temkindir. Temkinin insan vücudunda var olabilmesi için nurani bir hakikat ve hikmet gerekir. Bu da insanda hasıl olduğu andan itibaren hakiki bir ehli iman olabilmesi mümkündür. Zaten akıl nur ve temkin hem basiretin en zirve noktalarına hem de ferasetin orta ve keskin haline basıl olmaya sebeptir. Ama insan ne zaman hem akıl olup hem de şeytana oysa burada temkinini kaybeder, doğrunun doğrusunu bilemez, yanlışa götürenleri de bilemez. İnsan onun buna uyması halinde kötülüklere gark olabilir. Rabbim bizi akıl nur ve temkin üzerine bir hayatın Ali derecelerine hasıl olmayı nasip eylesin. Son nefese kadar iman, son nefese de iman nasip eylesin. Şimdilik kalın sağlıcakla.